Eşinizden para aldıysanız, ailenizde para konusunda birbirinizden habersiz hareket etmediğinize, birlikte harcama yaptığınıza işaret eder. Rüyada yabancı kağıt para gördüyseniz, ailede olmadık bu çıkacak tartışmalara, asabi günler yaşayacağınıza, başarılı ve hayırlı işleri imza atacağınıza, bu nedenle büyük bir rahatlık yaşayacağınıza,